Herkese merhabalar. Ben Burak Çankaya. Gelecek Bilim'de kanalının CEDET'le birlikte diğer kurucusuyum. Gelecek Bilim'de belgesel serisinde bugün küresel iklim değişikliğini konuşuyoruz ve karşımızda Nüset Dalfes olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Vallahi şimdi gida ediyorum. Çok güzel hocam. O zaman hiç bekletmeden ben direkt sorulara gireyim. Siz hocam başlayabilirsiniz. İlk sorumuz iklim değişikliği nedir? İklim neden değişti? Şimdi iklim değişikliği nedir? Cevaplamadan önce iklimin ne olduğundan bahsetmek lazım. İklim karşımıza, iklim şöyle bir şey diyeyim. İklim sizin evden çıktığınızda beklediğinizdir. Ocak ayında evden çıktığınızda siz belli bir sıcaklık beklersiniz, belli bir, bir rüzgar beklersiniz, bir durum beklersiniz. O sizin beklentinizdir. Ama hava durumu da sizin karşılaştığınız şeydir. Onun için iklim bir olasılıklar dağılımıdır. Onlardan bir tanesi karşınıza çıkar herhangi bir anda. İklim değişikliği demek de bu olasılıkların değişmesi demektir. Yani o şekilde bakmak lazım. Olasılık cinsinden düşünmek lazım iklimi. Olasılıklar değiştiği zaman diyelim ki daha sıcak veya daha rüzgarlı veya daha yağışlı bir havayla karşılaşma olasılığına doğru gittiği zaman olasılıkların dağılımı siz buna iklim değişikliği diyorsunuz. İklim böyle. E, tarif tamam. edilebilen bir şey. Yani bu iklimi biraz olasılık cinsinden tarif etmek çok daha akılcı bir şey. Bir i̇klim bir geçmişte kere, nasıl değişti diye bir sorumuz iklim, var. İklim bir kere bir takım parametrelere bağlı. Atmosferin bileşimine bağlı, güneşten gelen yani enerjinin miktarına bağlı, bir sürü şeylere bağlı. Bunlardan bir tanesi değiştiği zaman iklimde değişme olur. Burada e, insan kaynaklı iklim değişmesinde biz atmosfere ilave bir takım sera gazları e, koyuyoruz. Fosil yakıtlar aracılığıyla ağırlıklı olarak ve bu yakıt, bu atmosferin bir takım ışığıma özellikleri değişiyor. Ve bunun sonucunda bu da yeryüzündeki iklime yansıyor. İklim geçmişte nasıl değişti? İlgilendiğiniz zaman ölçüyle bağlı olan bir şey. küre oluştuğundan beri iklim değişiyor. Son 1 milyon yılda bir, her yüz bin yılda bir karşımıza bir takım buzul çağları çıktı. Bilinen bir gerçek ve cidden bunun da tabii bir sürü konuda özellikle insanın da evriminde çok önemli oynadığı bir rol var. İklim nasıl değişti? Son yıllardaki iklim değişmesi yani endüstri çağından beri iklimin nasıl değiştiğine baktığımız zaman orada bariz bir şekilde insanın etkisini görüyoruz. Ve zaten eğer modellerle gözlemleri karşılaştırdığımızda çok açık bir şekilde 1960'larda, 50'lerden, 60'lardan sonra insanın yaptığı etkileri matematiksel modelleri eklemedikçe biz şu anda gözlediğimiz küresel iklimle ilgili özellikleri sağlayamıyoruz. Onun için bilim iklimin nasıl değiştiği konusunda oldukça iyi bir fikre sahip. Çok teşekkürler. İklim-biyoçeşitlilik ilişkisi nedir? Şöyle bir şey var. Bütün canlılar, yani daha doğrusu evrim sürecinin, canlıların evrildiği bütün o süreçlerin iklimle çok yakın bir ilişkisi var. Onun için canlılar belli iklim koşullarında çoğalmak, yayılmak üzere, evrilmişler. Tabi bu koşulları değiştirdiğiniz zaman bir yerde canlıların altından alıyı çekiyorsunuz. İçinde bulundukları koşullarla daha az uyumlu hale geliyorlar. O zaman bazı canlılar bazı canlılar için bazı türler için bu o türün sonu oluyor. Ama aynı zamanda o ortam başka türlerin oraya gelip yerleşmesi açısından ki biz bunlara istilacı türler diyoruz. Onlar için bir takım avantajlar sağlar hale geliyor. O zaman herhangi bir noktadaki biyolojik çeşitlilik iklimin değişmesiyle zaman içinde değişiyor. Ama bu milyonlarca yıldan beri böyle olmuş ve önümüzdeki, şu anda bizim içinde yaşadığımız iklim değişikliği de bir takım türlerin ortalıktan kalkmasına, yok olmasına neden olacak. Belki de başka yeni bir takım türler de ortaya çıkabilecek. Ama şunu söylemekte fayda var: eğer tür yok olma hızı tür oluşmasından daha hızlıysa, o zaman biyo bir azalma olacak. Bu gayet basit bir hesap kitap işi. Ve buradaki karşımıza çıkan iklim değişikliği çok hızlı bir iklim değişikliği. O nedenle bence türlerin yok olması hızı tür, yeni türlerin oluşma hızından fazla olacağı için tür kaybı karşımıza çıkacak. Ama şunu da unutmamak lazım. Biz türler konusunda karşımızda ne, kaç tane tür olduğu e, konusunda e, işin belki yüzde onlu yüzde on beşini biliyoruz. Sonunda bir anlamda aslında... Çok da içeriğini iyi bilmediğimiz bir kitaplığın, kitaplarının bir kısmını yok etmiş oluyoruz. İklimin değişmesine sebep olan ana etkenler nelerdir? Demin de söylediğim gibi ara iklimin değişmesine eğer insan kökenli iklimin değişmesinden söz ediyorsak ana etmenler neler? Bir kere atmosferin bileşimini değiştiriyoruz. En temel şey o. Atmosferde sera gazı dediğimiz gazların miktarını arttırıyoruz. Yani sera etkisi kötü bir şey değil. Sera etkisi olmasaydı Bugün yeryüzünde yaşayamazdık. Ama diğer taraftan biz bu sera etkisini arttıracak şekilde bir takım ilaveler yaparsak atmosferin bileşimine özellikle karbondioksit ve e, metan cinsinden bu iklimin değişmesine neden olacak. Bu nedenlerden bir tanesi en önemlisi. Diğer neden ise açıkçası yeryüzünün değişmesi. Biz yeryüzündeki bitki örtüsünü değiştiriyoruz. Ormansızlaştırıyoruz. Bir takım yüzeyleri asfalta, betona çeviriyoruz. Bunun sonucunda yeryüzünün özellikleri, yani rüzgarla olan etkileşimi değişiyor, ısı alışverişi değişiyor ve bunun sonucunda da iklim değişiyor. O bakımdan bir taraftan atmosferi değiştirmek, bir taraftan da yeryüzünü, yeryüzünün bitki örtüsünü değiştirmek, yeryüzünün örtüsünü değiştirmek, yüzeyini değiştirmek, iklimi değiştiren ana nedenler. İklim değişikliğinin sonuçları nelerdir? Biz yani gerek biyolojik olarak, gerek kültürel olarak, gerek iktisadi olarak, İklimle aslında çok yakın bir takım bağlar içinde yaşıyoruz. İklimin değişmesi sonucunda bazı şeyler özellikle gıda üretiminde başımıza, hoş, hoşumuza gitmeyecek şeyler yani Daha güvenliği bir yerde tehlikeye girecek iklimin değişmesiyle. İkincisi karşımıza ölümcül sonuçlar çıkardı. Yani hem bizim türümüz için hem başka türler için ölümcül sonuçlar çıkaran bir takım ekstrem hava olaylarının çıkması olasılığı artıyor. Bunu son zamanlarda orman yangınlarında yaşadık, sellerde yaşadık. Bunların, bunlar ilk defa olmuyor ama olmayan bir şey olmuyor ama bunların sıklıkları değişiyor. Diyelim ki yani 100 yılda bir belli bir sel baskınıyla karşı karşıya kalabilecek bir bölge ve bunun her 15-20 yılda bir karşılaşacak duruma doğru gidiyor. Belki de her 10, 10 yılda bir. Onun için hava olaylarının yani ekstrem hava olaylarının karşımıza çıkması olasılıklarının değişmesi Olasılıkların artması iklimin değişmesinin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Diğeri tabii Türkiye'nin kuzey bölgesinde bu suyla ilgili bir takım problemler olurken, Mesela Türkiye örneğini verirsek. Türkiye'nin batısında ve güneyinde ise karşımıza ciddi bir kuraklık çıkıyor. Onun için gıda güvenliğimiz değişecek. Ee, ve bir takım ekstrem olaylarla karşılaşma. Ve tabii bunların sonucunda ciddi maddi ve can açısından Zararlarla karşılaşacağız. İklim değişikliğine uyum sağlamak mı gerekiyor yoksa mücadele etmek mi gerekiyor? Her ikisi de gerekiyor. Bu iş iki yüzü olan bir madalyon. O bakımdan e, bir tanesi veyahut öbürsü değil. Uyum sağlamak zorundayız çünkü ne yaparsak yapalım. Şimdiye kadar atmosfere attığımız sera gazları nedeniyle önümüzdeki 20-30 yılın iklimi geçmişteki 20-30 yıldan farklı olacak. Onun için bizim iklimin nasıl, ne yönde ve nasıl şekilde, hangi parametreleri nasıl değişeceği konusunda bilgi sahibi olmamız lazım. Ve tarımımızı, şehirleşmemizi, arazi kullanımımızı ona göre ayarlamaya başlamamız lazım. Bunu yapmazsak sürprizlerle karşılaşacağız devamlı olarak. Ama diğer taraftan küresel olarak bir sorumluluğumuz var. Atmosfere bu sere gazlarını daha az atan bir e, ekonomiye doğru yani ekonomiyi karbondan kurtarma. Karbondioksit atışından ve metandan kurtarma yolunda yeni teknolojileri, yeni enerji üretim teknolojilerine, yeni yaşama biçimlerine doğru e, evrilmemiz lazım. Bu ikisi de birlikte olmak zorunda. Yani bir tanesi veya öbürsü değil. Ama mücadele etmek, iklim değişiklikleri mücadele etmek demek hem uyum sağlamak demek hem aynı zamanda da iklimi değiştiren şeyleri yapmamaya çalışmak demek. Ama iklimi değiştiren şeylerden şimdiye kadar yaptıklarımız. Bize önümüzdeki 20-30 yılda en azından belki de 100 yılın sonuna kadar hiçbir şey yapmasak bile bugün farklı bir iklimini bizi karşı karşıya bırakacak. İklim değişikliğini durdurabilir miyiz? İklim değişikliğini durduramayız. Eğer şimdiye kadar atmosfere attığımız bir takım sera gazlarından dolayı bunları bir kısmı okyanuslar tarafından soruldu. Ama diğerleri atmosferde. Yani işte benim bu işlerle ilgilenmeye başladığımda 330. PPM olarak atmosferdeki karbondioksit bileşimi şu anda 400'ü aşmış vaziyette. Ve biz kalk bir şeyler yapıncaya kadar insanlar uygarlık bir şeyler yapıncaya kadar da bu artacak bu sayı. Yani ben kötümser tarafta düşünüyorum artacak bu sayı. Onun için iklim değişikliği durdurmak için bir şeyler tabii ki yapabiliriz. Ama bunu yap yapıncaya kadar bunun sonuçlarıyla da yaşayacağız. Bunları yaptığımız zaman da zaten bir yerde dursak bile e, sera gazı salımları konusunda bir yerde e, durdurmayı başarsak bile e, atmosfere karbondioksit atmadan enerji üretmek ve yaşamayı becersek bile şimdiye kadar atmış olduğumuz karbondioksitten dolayı farklı bir iklimde önümüzdeki 50 yıl içerisinde farklı bir iklimde yaşamak durumunda kalacağız. Buna yapılacak bir şey yok. İklim değişikliğini o anlamda durduramayız. Ama aynı zamanda bu iklim değişikliğinin daha fazla olmasını daha ileriye gitmesini, bizi çok daha zor durumda bırakacak bir düzeye ulaşmasını tabii ki engelleyebiliriz. Peki iklimin değişmesine sebep olan bir olay, aynı zamanda iklimin bir sonucu olabilir mi? Bir örnek olarak verilirse bir yerde, iklimin değişmesi ekosistemleri etkiliyor. Ekosistemlerin işlevselliğinde bir takım değişikliklere neden oluyor. Ve bunun sonucunda o karbonu tutamayan ekosistemlerde karbon salıyor. Onun için orada bir, bunu sorunuzu o şekilde yorumluyorum, bir geri besleme söz konusu olabilir. İklimin değiştirdiği bir şey aynı zamanda iklimin sonucu olarak değişen bir şey, aynı zamanda iklimin değişikliğinin artmasına neden olabiliyor. Yani bir yerde orada bir geri besleme dediğimiz sistem pekala oluşabilir. Bu kavram karmaşası değil aslında. Yani e, iklim karmaşık bir sistemi ki buna yer sistemi diyoruz. Onun bir tezahürü, bir görünümü ve orada, orada oluşan bir değişiklik aslında yer sisteminin bütün ögelerinde bir takım değişikliğine neden oluyor. Onlar da giderek bu bizim yarattığımız iklim değişikliğinin daha ileriye gitmesine, daha fazla olmasına neden olabiliyor. İşte buna pozitif feedback dediğimiz olay. Böyle bir şey tabii söz konusu olabilir. Oluyordu yani. Olmuyor diye bir şey yok. Bu oluyor. İklim çünkü ekosistemlerle iç içe olan bir kavram. Biyoçeşitlilik krizi iklim krizini etkileyen bir faktör müdür yoksa iklim krizinin bir sonucu mudur? Biyoçeşitlilik krizinde iklim bir rol oynuyor doğru. İklim krizini etkileyen bir faktör olarak ilk, ilk elde yani biyoçeşitlilik krizinden bahsederken ben iklimi etkileyen bir faktör olarak düşünmem. Biyoçeşitlilik krizi aslında insanın canlıların yaşadıkları habitatları çok farklı nedenlerden dolayı tahrip etmelerinden ortaya çıkan bir şey. Tabii ki biyoçeşitliliğin azalması demek ekosistemlerin işlevlerini yerine getirememesi demek. O da iklim krizine demin söylediğim şekilde, demin söylediğim mantıkta bir geri beslemeyle azaltma rolü oynamaktansa ekosistemler bir arttırma rolü oynayabilir hale gelebiliyorlar. Ama bu biyoçeşitlilik ve iklim ekosistemlerin içleyişi ve bunların e, iklimle olan etkileşmeleri oldukça karmaşık bir problem. Ve e, kabul etmek lazım. Bu konuda daha yeni yeni neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Onun için şöyle bir prensip var. Yani temkinlilik ilkesi diyebileceğimiz bir ilke var. O da şuna benziyor. Yani siz bir uçakta giderken uçağın orasını burasını sökmeye kalkmazsınız. Biyoçeşitlik krizi aslında bir yerde insanın çok çeşitli nedenlerle e, oradaki orasını burasını uçağın kurcalaması demek. Uçağın bir uçağı kurcaladığın zaman Başınıza bir takım belalar gelebilir. Bunlardan bir tanesi de uçağın içerisinde atıyorum, yani örnekten zarar gelmez, uçak içerisinde basıncın düşmesi olabilir. Onun için biz doğadaki sistemi bozuyoruz. Ha, doğadaki sistemi kendi kendini tamir etmesinden tamir etmesine izin vermeyecek bir hızda bozuyoruz. Çünkü doğa bir zaman sabit bir şey değil geçmişten geçmişten gelip geleceğe doğru hiç değişmeden giden bir şey değil ve milyarlarca yıldan beri doğada devamlı olarak bir değişim bir devinim söz konusu olmuş. Ama siz bazı şeyleri doğanın buna cevap veremeyeceği süre içinde bozarsanız. Yani bugün şöyle söyleyeyim aslında. Uzun lafın kısası iklimin kriz olmasının nedeni iklimin değişmesinden ziyade iklimin değişmesini kısa bir sürede karşımıza çıkıyor olması. Bu doğal ölçekler açısından bakıldığında çok kısa bir sürede karşımıza çıkıyor. O hız, o değişme hızı aslında bunu bir kriz haline getiriyor. İklim öngörülebilir mi? Tabii. Demin söyledim zaten. Yani biz şu anda matematiksel modeller ki buna iklim modelleri diyoruz, yer sistem modelleri diyoruz. Bunlarla iklimin, iklim sisteminin nasıl çalıştığı konusunda bayağı iyi bir fikir sahibiyiz. Ve dediğim gibi eğer son özellikle son işte 1960'larda 50'lerden itibaren iklim modelleriyle gördüğümüz değişikliği iklimde gördüğümüz değişikliği açıklayabiliyoruz. Yani bilimde biliyorsunuz esas olan şey bir hipoteziniz varsa o hipotezinizle gözlemleri açıklayabiliyor musunuz sorusudur. Evet açıklayabiliyoruz. Yani iklim modelleri her gün giderek daha iyileşiyor. Daha çok iklimle ilgili detayları açıklayabilir hale geliyor. O bakımdan iklim öngörülebilir bir şey. Çünkü Endeson'da bir fiziksel bir sistem. Ama biyolojik sistemler için, ekosistemler için burada bir soru işareti var. Tabi iklimi ekosistemlerle birlikte düşündüğünüzde orada bir öngörülme ile ilgili bir problem var. Çünkü bir karmaşıklık var ve karmaşıklık konusunda fiziksel iklim sisteminde olduğumuz kadar başarılı değiliz. Ee, ama zamanla ekosistemlerde de bir öngörü kavramı ortaya çıkıyor. Yani bugün ekolojide artık öngörme bir konu olarak işleniyor ve ekosistemlerdeki değişmeleri öngörmeye çalışıyoruz ama hava durumu gibi, işte fiziksel, atmosfer gibi, okyanus gibi konulardaki öngörme e, becerimiz biyolojik sistemler için söz konusu değil. O düzeyde değil aslında. Çok teşekkür ediyoruz. Gelecek Bilim'de belgesel serisine katkınızdan dolayı kendinize iyi bakın hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi günler. Kolay gelsin.